Bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi satürn günündeyiz koç burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde oğlak burcunda gerileyen Merkür'le dik açı yapacak güne huzursuz enerjilerle başlayabiliriz iletişim ve ulaşımda arızalar ve gecikmelerle de karşılaşmamız mümkün sabah saatlerinde önemli iş ve görüşmelerde yazışmalarda imza anlaşma ve alışverişlerde daha dikkatli ve temkinli olmalıyız zihnimiz geçmişe ait konuları daha fazla sorgularken günlük işlerin detaylarını odaklanma sıkıntılar yaşayabiliriz Koç burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde oğlak burcundaki Venüs ve Plüton'la dik açı yapacak İş ve özel ilişkilerimizde güç mücadeleleri manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz özellikle çevremizdeki aile büyükleri ve kadın figürlerle ilişkilerde duygusal baskılar artabileceğinden dikkatli olmalı şartları fazla zorlamamalıyız ay 15-43'ten itibaren boşluğa girecek ay boşluktayken önemli iş ve görüşmelerden uzak durup dinlenmek keyif aldığımız konularla ilgilenmek daha doğru olabilir ay akşam 20.08'de boğa burcuna geçecek günlük yaşamdaki istikrar güven huzur beklentilerimiz öne çıkarken akşam saatlerinde kişisel zevk konfor alanlarımıza yönelebiliriz sevdiklerimizle birlikte keyif aldığımız etkinliklere katılabilir eğlenceli saatler geçirebiliriz mutlu yıllar siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun